Günlerde dardayım ve resimlerde gülümsemek kaylı zor Ölüm nasıl kokar beden toprak olmuş aykırıyor Bileklerimi kesmek üzere gözlerimde canlanıyor Başsağlığı dileklerimi iletmekte zorlanıyor Sakin olmam gerekli can bedenden çıkmıyorsa Geriye kalan günlerimde kanla kaplı demektir Duvarlarda bıraktığım bunca izin geçmiyorsa Bir bilekte sen olsa da kırık var demektir Sözde bir hayal misali yaşlanan bu bedenler tutunacak bir dalı da yoksa arşa değmesinler Karşıma geç bağır çağır böyle istemezler geçmiş olsun derdim ama bizde kolay geçmeyenler Emeklerimi görmemezlik etme sakın Güzel günler yakın diye birbirinizi kandırın Mutlu da yoksa hayat masal gibi inandın Kahramanım çek tetiği sana fazla inandım <gülüyor> Kızları neyi tanıyıp olacak Bu sakinlerde kaldı koysun dayanmazsa kalmam Her şeyden vazgeçtim gördüğüme bakma Çünkü babama bunu yapan hayat bana neler yapmaz Arkadaşım sen misin gel düştüğüm bu yer neresi Düşünmekte geçiriyorum bak aldığım her nefesi ben denedim ben çektim Üstüne balil yapıştırdım Girime çekindiğimiz her resimi Gelir diye bekledim de pişerip kekin geçir. Her şeyi üst üste koyup da gidip içerim şimdi Gülü kupakmışlar abi ben de dikeni sevdim Sonradan anladın güzel çıkanlar sikeni Sevgi kurtuldum zincirlerimden hayatım bitmiyor yarışı Ben yanıyorsam herkes yenecek ortalık karışır Ulan sormadım barışık kafam on katı karışık Zorla mı taşıdık büyük sonlara alışın diye.